Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kamera videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Redmi Note 9 Pro'nun Kamera özelliklerinden ve kamera performansından bahsedeceğiz. Ve bu telefonla çektiğimiz örnek, video, fotoğraflarla sizleri baş başa bırakacağız. Zaten önce birkaç ufak detaya değinelim. Biliyorsunuz Redmi Note serisi aslında ülkemize hali popüler ki Redmi Note 8 Pro oldukça başarılı satış rakamlarına erişmeyi başarmıştı. Muhtemelen Redmi Note 9 Pro da onun yüzünden gidecektir. Şu anda bu telefonun hali satış fiyatı ülkemizde 2900 liralardan başlıyor arkadaşlar. En azından biz bu videoyu hazırlarken 2900 liralardan başlıyoruz. Başlıyordu. Fakat biliyorsunuz ülkemizde hani gün günü tutmuyor. Bugün 2900 lira olan telefon bir gün sonra iki gün sonra 3300 liralara falan çıkıyor. Dolayısıyla hani video birkaç gün sonra yayına girecek. O tarihte fiyat biraz artmış olabilir ya da düşmüş olabilir. Bunu mazur görmenizi sizden istiyoruz. Gelelim arkadaşlar telefonumuzun kamera özelliklerine. Biliyorsunuz Redmi Note 9 Pro'da dörtlü bir ana kamera modülü bulunuyor. Bu dörtlü ana kameraya 64 megapiksellik geniş açılı bir kamera öncülük ediyor. 8 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kameramız mevcut. Kağıt üzerinde baktığımız zaman bu kamera kurulumunun gayet başarılı durduğunu söyleyebiliriz. Yani dışarıdan biri size bak bu telefonda şu şu şu özelliklere sahip bir kamera var dediğinde he, güzel fotoğraf çeker, iyi video çeker. Diyebilirsiniz. Lakin işin aslı nasıl? Biz size bunu göstereceğiz. Ne yapacağız? Düşük ışıkta olsun, gün ışığında olsun, kapalı ortamda olsun çeşitli fotoğraflar çektik bu telefonla biz. Bu fotoğrafları şimdi sizlerle paylaşacağız. Ayrıyeten yolda yürürken kapalı ortamda videolar çektik. Bu videoları da paylaşacağız. Dolayısıyla telefonun kamerası hakkında, fotoğraf ve video performansı hakkında detaylı bir bilgiye sahip olacaksınız diyorum ve sizleri ilk olarak telefonumuza çektiğimiz fotoğraflarla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, fotoğraflardan sonra şimdi sırada video performansı var telefonumuzun. Telefonla biz çeşitli ayarlarda videolar çektik. Bu videolarla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Merhaba arkadaşlar, şu anda bu videoyu Redmi Note 9 Pro'nun ön kameratiyle çekiyorum dış ortam. Kulaklık başka telefona bağlı, yani kulaklıktan gelmiyor ses. Şu anda dış seslerle beraber. Telefonun kendi mikrofonu kullanıyor. Dolayısıyla dışarıda yapacağınız hani kulaktızsız bir şekilde telefonun performansı bu şekilde olacak diyebilirim. Evet telefonumuzun genel itibariyle video performansı da bu şekilde arkadaşlar. Baktığımız zaman 2900 lira seviyelerine kamera performansı bana tatminkar geldi açıkçası. Tabi bu seviyeleri alabileceğiniz farklı modeller var mı? Evet var. Lakin bu kamera performansını sunar mı? Bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Dolayısıyla eğer karşılaştırmamızı istediğiniz bir model varsa bize yorum olarak yazarsanız bize karşılaştırmaya... Çalışırız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olun.